Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygılar izleyicilerimiz. Evet, EKPSS atama sayıları açıklandı. Herkes şaşkınlık içerisinde. Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2927 engelli memurumuzun kamuya atanmasını gerçekleştireceğiz dedi. Evet, yani e, gerçekten niye şaşkınlık içerisindeyiz? Çünkü e, yani e, bakan Hanım yani e, kendisi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bizatihi söylemişti. 3000'in üzerinde e, EKPSS e alımların yapılacağını e, söylemişti. Yani anlamaya e, çalışıyoruz şu an neden e, böyle oldu. Evet, e, şimdi... 3 Aralık'a dönelim, bakalım. Evet, 3 Aralık'ta görüyorsunuz, yani son dakika haberi, Bakan Yanık, 3000'den fazla engelli kamu personelinin atamasını yapacağız demişti. Edinilen son dakika gelişmesine göre, Bayrampaşa Belediyesi Fizik, Tedavi ve Engeller Rehabilitasyon Merkezi'nin Yeni bina açılışına aile ve sosyal hizmetler derya yanık e, katıldı. Evet orada e, bu e, konuşmayı e, yapıyor Sayın e, Bakan Hanım ve e, görüyorsunuz e, burada görüyorsunuz değil mi? E, ben şöyle bakayım tamam görüyorsunuz. Yani 2022 Ocak itibariyle 3000'den fazla engelli kamu personeli atanacak e, demişti. Bakan yanık evde bakımı sağlanıp desteklenebilecek durumdaysa ama sosyal ihtiyacı, sosyal yardıma ihtiyacı varsa ailelerimize, kendi engelli çocuklarımıza ya da yakınlarına baktıkları için evde bakım yardımı yapıyoruz. Nakit destekte bulunuyoruz. Bugün Milli Eğitim Bakanlığımız uhdesinde sadece 750 öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Ama inşallah en geç 2022'nin Ocak ayı itibariyle, 3.000'den fazla engelli kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız. Evet. Bakın ben söylemiyorum bunu. Yani e, inşallah en geç 2022'nin Ocak ayı itibariyle 3.000'den fazla engelli e, kamu personelinin atamasını biz bakanlık olarak yapacağız diyor. Nerede diyor? Haberler.com Yani. Evet gerçekten e, ben de çok şaşkınım. Evet e, merhabalar hocam maalesef kadro sayısı 3000 bile olmadı e, demiş Ferhat Bey. Mustafa Bolat hocam 3000'den fazla alım olacak deyip 2927 sayısını açıklamak e, dalga geçmek yok dalga geçmek değildi arkadaşlar bunları... Konuşa konuşa, istişareye de e, konuşalım. Yani burada niye dalga geçilsin ki? Yine e, rakam kötü değil. Ama bizim için önemli olan sözdür arkadaşlar. Yani Yunus Polat bu, sayı, bu sayıya göre dağılım nasıl olur? Fikriniz var mı? E, demiş. E, Burhan Şahin çok iyi bir haber e, demiş. E, ya haber iyi ama yani e, beklenti, yani Bakan Hanım'ın sözleri böyle değil de. Arkadaşlar bakın. Yani bu yani şu anki sonuç bence yani kabul edilebilir bir sonuç değil yani bir hayal kırıklığı esasında rakam güzel neden güzel yani çok daha düşük rakamlar telaffuz ediliyordu lakin yani Bakan Hanım 3 Aralık Dünya Engelliler gününde ne dedi yani Ocak itibariyle 3000'den fazla engelli kamu personeli atanacak dedi dedi mi dedi umutlandık mı umutlandık yani e, biz bekliyoruz ki 3500 4000 4500 gibi sayılar yani neticede e, lakin gerçekten e, ben e, bu konuda bir hayal kırıklığı içerisindeyim yani. Evet. E, peki bakalım Bakan Hanım bugün ne demiş? Ona bakalım. Evet, bakan Yanık duyurdu. 2927 engelli memurun ataması yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 yılı Ocak ayı sonunda 2927 engelli memurumuzun kamuya atanmasını gerçekleştireceğiz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımızı 66 bin 14'e çıkarmış olacağız. Ya Allah razı olsun. Yani devletimiz gerçekten emek veriyor. Gayret ediyor. Ama keçke yani bakan deseydi ki ya bu 3001 deseydi. Yani söz yerine gelmiş olsaydı. Yani evet haber devam ediyor. Evet anlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani engelli vatandaşlarımızın EKPSS ücretini karşılamayı sürdürüyoruz e, demiş Bakan Hanım. Tercihler e, Ocak ayı içerisinde yapılacak e, demiş. Ocak ayında yapılacak atama için 20 Aralık 2021 e, tarihi itibariyle Kamu kurumları tarafından 2927 e, kadro talebinde bulunulduğunu ifade ederek adayların ÖSYM'nin yayınlanacağı tercih kılavuzuna göre tercihlerini yapacaklarını bildirdi. Bakan yanı 2022 EKPSS'nin 24 Nisan 2022 e, tarihinde gerçekleştirileceğini başvuruların ise 27 Ocak 15 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacağını ifade etti. Yani e, esasında bir de e, burada şunu da e, anlıyoruz bence. Yani e, demek ki kurumlar yine böyle yeteri sayı vermemişler Hanım'a. ki yani Bakan Hanım da e, isterdi belki 4000, 5000, 6000 açıklama yapmak e, neticede ama ama velakin e, yani burada e, söylenmiş e, bir söz var. Evet Mustafa Bolat, hocam 2022 yılındaki KPSS sınavından sonra tercihlere mi bırakıyorlar acaba? E, ama sonuçta bir de söz verilmiş bir durum var. Biz 3500 civarı beklemiştik. Ya bizde öyle. Bizde öyle. Yani <gülüyor> vallahi e, yani çok acayip bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Yani evet e, Bakan Hanım görüyorsunuz. Twitter hesabından e, bu açıklamasını yapmış. Instagram'dan e, e, bu açıklamayı e, yapmış. E, yani e, diyorum ya işte söz insanı bağlar arkadaşlar. Peki e, Bakan Hanım'ın e, Facebook'ta e, sayfası var. Bakan Hanım'a e, buradan mesaj atalım. Bakın e, ben Bakan Hanım'a yazdım esasında e, ne diyelim bir saniye. Sayın Bakanım. Merhabalar. Sizi. engelsiz Medya. Youtube. Haber. Kanalından. Yazıyoruz. Evet. Yani bu da e, değişik bir şey. Yani canlı yayında bakanımıza buradan yazıyoruz. Görür mü? Yani bilemiyoruz. E, binlerce takipçisi var ama. Ama bu videomuzu görür tabii. O, o ayrı. Ne diyelim? EKPSS. Ise... Sayın Bakanım. EKPSS e almaları için 3000'den fazla alım yapılacağını yapılacağını söylemiş deniz. Söylemiş deniz. Lakin Açıklanan bu sayı biraz daha yükseltilmeli. Sizlerden bu konuyu... Arz ediyoruz. <gülüyor> yani gerçekten <gülüyor> çok e, görüyorsunuz Sayın Bakanımız. Valla e, yani çok ilginç arkadaşlar. E, ben de e, çok şaşkınım. Yani çok şaşkınım. Yani bu sonuç e, böyle olmamalı. Hala olmamalı e, diyorum. Öznür Tokgöz e, dağılımlar belli mi? Bir de e, geçen 517 şehit gazi yakınları ataması yapıldı. Bu sayı 2927'ye dahil mi? Ben e, dahil olacağını düşünmüyorum e, arkadaşlar. Yani e, bu sayı çok farklı. Lakin e, bu konu e, arkadaşlar bu, bu benim içime sinmedi. Yani öyle söyleyeyim. Bu olmadı. Gerçekten olmadı. E, bu yani Allah bin kere razı olsun. Devletimiz her şeyi yapıyor e, neticede. Ama e, yani diyorum ya tekrar tekrar e, Sayın e, Bakan Hanım'ın yani 3 e, Aralık'ta görüyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. İşte bakın söz insanı ne kadar bağlıyor. Yani Bakan e, Yanık 3000'den fazla e, engelli kamu personelinin atamasına yapacağız. Yani bunu Bakan Hanım söylüyor arkadaşlar. Ben söylemiyorum. Sizler ne diyorsunuz? Biraz da sizlerin yorumlarını okuyalım. Arkadaşlar. Vallahi kaldık yani. Böyle kaldık. Yorum yazın arkadaşlar. Yorum yazın. Yani şeyler söyleyin. Bu konu Gerçekten e, sizler de şaşkınlık içerisindesiniz ama bu böyle. Evet Banu Cenan cidden üzüldüm. Hayal kırıklığı yaşattınız e, diyor. Cihan Temel hiç sorma hocam. <gülüyor> Valla <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yani çok çok acayip bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Bunun yükseltilmesi lazım. Yani burada e, seslerin e, çıkması lazım. Yani e, bu sayıya ek yapılması lazım. Gerçekten. Gerçekten sayı bizim için hayal kırıklığı oldu. Ya önceki sayılara nazaran yine... Kötü bir e, sonuç değil arkadaşlar. Lakin bakan hanım dedi bunu 3 Aralık'ta. Yani ben dedim 3000'den fazla alım yapacağım dedi. Hepimiz umutlandık. Yani e, kimimiz 3500 kimimiz 4000. Ben zaten 3000'den aşağı e, beklemiyoruz dedim. E, bunu e, biliyorsunuz gerçekten. Bu olmadı. Yani burada ek yapılması gerekiyor arkadaşlar. Bu yani e, bunu bakanlığımızın duyması gerekiyor. Yani atıyorum 500 mü yapacaklar 1000 mi yapacaklar lakin bu bu kamuoyunda hayal kırıklığı yaratır. Çünkü sizlerle her gün konuşuyoruz her gün. Vallahi ne diyeceğimi de bilemiyorum. Yani böyle kaldım bende. Bakın Bakan Hanım'a bile yazdık. Görüyorsunuz. Ha, görmüyorsunuz. Bir saniye. Yani Bakan Hanım'a bile e, Facebook Messenger'dan yazdık arkadaşlar. Yani ne dedik? Sayın Bakanım EKPSsi atamaları için 3000'den fazla alım yapılacağını söylemiştiniz. Lakin açıklanan bu sayı biraz daha yükseltilmeli e, dedik. Sayın e, Bakan Hanım gerçekten engellerle ilgili çok mücadele veriyor. Yani demek ki çok zorda kaldı. Kurumlar demek ki e, çok yani yeteri sayı vermediler. E, yoksa istemez miydi bakanımız da e, böyle bir açıklama yapmaya? İnşallah yani bu konuda e, Cumhurbaşkanımız da. Ya üç gündür Cumhurbaşkanımızın sözlerini takip ediyorum. İnanır mısınız? Canlı yayın yapıyor bağlanıyoruz. Hemen, acaba bir şey diyecek mi? Çünkü sizler de bize soruyorsunuz her gün e, belki yüz tane KFSS öğrencisi bana yazıyor ya diyor hocam ne zaman olacak ne zaman ya sabır sabır sabır çocuklara sabır diye diye de e, sabır taşları patladı yani evet e, arkadaşlar bu bu konuda. E, kampanyalar mı yapılmalı artık ne yapılmalı bilmiyorum. Yani e, yani bu e, Bakan Hanıma e, bu konunun arz edilmesi e, gerekiyor diye düşünüyorum. Yani e, çimere de e, yazılabilir hani bu durum. E, lakin bilemiyorum artık e, şu an e, şaşkınlık içerisinde e, ben de bu yayını kapatıyorum e, şimdilik. Gün boyu takip edelim bakalım e, bu haberi bu videomuzu her yerde paylaşın arkadaşlar YouTube trendlere girsin e, bu haberimiz yani bu şaşkınlık haberimiz e, yani siz her yerde paylaşırsanız e, beğen tuşuna basarsanız e, abone olursanız yani hep birlikte e, en azından sesimizi duyarlar lakin bizler e, bu yayınları yapa yapa e, biliyorsunuz bu sayılar e, bu noktalara e, geldi. Evet arkadaşlar e, yani tercih kılavuzu bir an önce yayınlansa da e, ona göre önümüze baksak e, demiş Mustafa Bey. Bakalım artık e, görelim arkadaşlar e, lakin e, bakalım yani neticede e, yani bu böyle olmadı gerçekten tek kelimeyle e, bu böyle olmadı. Yani hayal kırıklığı içerisindeyim e, işin açıklığı. Hepinize hayli günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Ee, dediğim gibi bu videoyu her yerde e, paylaşın. YouTube trendlere, ulusal haberlere e, düşsün ki e, bu haberimiz, bu konuşmalarımız bir şeyler olsun arkadaşlar. Ne bileyim yani e, söyleyecek çok bir söz de yok. E, tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Yine moralinizi bozmayın Allah'ın izniyle. Yani bu sayıda e, kötü bir sayı değil ama yeterli bir sayı değil. Yani e, sıkıntı yeter yani kötü demiyoruz buna ama yeterli değil. Yani e, neticede. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.